Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 8-14 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili Başaklar Güneş boğa burcunda ilerliyor Merkür boğa burcundaki retrosunu devam ettiriyor yönetici gezegeniniz hafta sonunda artık retro bitecek ama iyice yavaşlayacak bu hafta duracak ve bu da biraz daha zihinsel süreçlerinizde etkili olabilir hafta genelinde geçmişe ait konuları toparlayabilirsiniz yarım kalmış işlerle daha fazla ilgilenebilirsiniz Pazartesi günü ay yay burcunda olacak aile yuva eve ait konulara odaklanmanız evde daha fazla zaman geçirmeniz mümkün duygusal hassasiyetiniz artabilir ilişkilerde aile içi ilişkilerde güvensizlikler ve bazı böyle hassasiyetler alınganlıklar filan yaşayabilirsiniz bunlara karşı daha belki dengeli ve sağduyulu yaklaşmak gerekiyor Salı günü itibariyle ay oğlak burcuna geçecek Perşembe sabahına kadar duygusal anlamda kendimizi daha dingin daha güvenli hissedebiliriz ve bize keyif verecek konulara yönelebiliriz i̇şte çocuklarımızla ilgili konular öne çıkabilir romantik konular aşk hayatımız biraz ön plana gelebilir kişisel girişimlerimiz sanatsal çalışmalarımız hobilerimiz bu hafta onlara zaman ayırabiliriz çarşamba akşam saatleri biraz hani stresli olabiliriz özellikle çocuklarla ilişkilerde temkinli olalım kazaları ve sakarlıkları biraz yatkın olabiliriz Perşembe günü Ay kova burcuna geçecek Perşembe ve Cuma daha çok iş trafiğiniz mesleki konularda e, öncelikleriniz var günlük hayatınızda yaşadığınız mekanların düzenlenmesi genel bakımınız sağlık kontrolleri işte evcil hayvanlarınızın kontrolleri falan bunları da gündemi nasıl alabilirsiniz ve hafta sonu ay balık burcunda pazar günü de çok önemli biliyorsunuz yine ay tüm gün balık burcunda olacak kişisel anlamda biraz eş partner konuları önemsiyorsunuz daha uyumlu olma paylaşma işte bir şeyleri ortaklaşa yapma ihtiyacınız öne çıkıyor ay balık burcunda inanç anlamında e, maneviyatı öne çıkarır. Biraz idealiz, bazen hayalci e, ya da çok böyle e, kabulleniş içerisinde durabiliriz. İlişkilerde empati yapmamız mümkün. Venüs de yengeç burcunda ve Ay-Venüs arasında güzel bir açı var. Hani Bu ilişkilerde birbirimizi anlama, yardımlaşma temalarını öne çıkarıyor ama genelinde huzur güven istiyoruz ve e, bu anlamda biraz daha hareketlerimizi buna göre daha fazla şekillendirebiliriz e, içinde bulunduğumuz şartları kabullenmemiz ya da bazı fedakarlıklar içerisine girmemiz ay balık burcundayken mümkündür Merkür Boğa burcunda artık durmuş olacak Retrosu bittiği için zihinsel anlamda zorluklar çıkarabilir yani düşünme süreçlerimizde. bunun yanı sıra iletişim haberleşme trafiğinde Duraklamalar, engeller, kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Yani tüm gün bu biraz ön planda olacak. Pazar akşam saatlerine doğru ay Uranüs, ay Güneş arasında olumlu bir açı var. Biraz heyecan yaratacak. Olumlu sürprizler, değişimlerle de karşılaşmamız mümkün görünüyor. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.